Merhaba, ben Setenay Cankat. Bir çevre gönüllüsüyüm. Bu da arkadaşım Mavi. Mardin'e gidiyoruz. Şehrin en büyük sorunlarından birini çözen atık su tesislerini yakından göreceğiz. Hadi siz de katılın bize. Projeden önce gerçekten e, burası işler açısı bir durumdaydı. Kuzey Yeşilli, Güney Kızıltepe Arıtma Tesisi yapılmıştır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilen atık sular, Tarımda sulamada kullanıyor bu atık suyumuz. Şu anda ben 2550 burada sulama yaptım. Atık suyu topladıkları bir yerde iki tane küçük çocuk bu suya düşerek yaşamını kaybetti.